Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Sevgili Aslan Burçları 2020 senesinden beridir. Hayatınızda çok kadersel, çok ilginç deneyimler yaşıyorsunuz. Özellikle çoğunuz bu süreçte evlenmiş olabilir, yuva kurmuş olabilir, boşanmış olabilir, iş kurmuş olabilir, işini bırakmış olabilir. Hayatınızla alakalı radikal ve kritik kar kararlar sürecinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Ee, bu ay özellikle Ocak ayı itibariyle biten Venüs retrosu ve bitmek üzere olan Merkür retrosu ile beraber e, 2022'nin temasını yavaş yavaş anlamaya başlayacağımız bir ay olacak. E, bu ay ile beraber e, özellikle Ay düğümlerinin artık akrep ve boğa aksına yerleşmesi sizin için yine oldukça kritik yıllardan birinin olduğunun işaretçisi olacak. Çünkü tutulmalar 4. ve 10. evinizde meydana gelecek sevgili aslan burçları. Şubat ayıyla beraber de bu süreçler oldukça etkili bir şekilde kendisini gösteriyor. Şubat ayı sizin için de oldukça önemli bir ay olacak sevgili aslan burçları. Şubat yorumlarına geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar varsa veya uzun zamandır takip edip abone olmamış arkadaşlar varsa desteklerinizi göstermek adına abone olursanız, aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz, beğeni tıklarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hemen 1 Şubat tarihinde Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay enerjisi 7. evde, tam karşınızda meydana geliyor. Tam karşınızda yeni bir konuyla, yeni bir olguyla muhatapsınız demektir bu sevgili Aslan Burçları. Bu bazen eşiniz, bazen ortağınız, bazen partneriniz, bazen bir anlaşma, bir sözleşme, bir teklif size sunulan bir durum. Sizinle alakalı olmasa da sizin hayatınıza doğrudan, karşıdan bakan bir durumdan bahsediyoruz bu yeni ay enerjisiyle birlikte. Ve özellikle birçok Aslan Burcu için belki yeni bir birliktelik, yeni bir ortaklık veya mevcut ortaklık veya birliktelikteki durumları, şartları güncelleme gibi konular söz konusu olabilir. 4 Şubat tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Kova Burcu'nda retro harekete başlamıştı Ocak ayı itibariyle. Yine sizin 7. evinizdeydi özellikle ikili ilişkiler alanında bir takım yanlış anlaşılmalar, eski meselelerin tekrardan zuhur etmesi, bunlarla ilgili hadiselerle uğraşmak gibi gündemlerle ilgilendiniz. Şimdi ise artık burada bir anlaşma mı imzalayacaksınız, bir birlikteliğe mi başlayacaksınız? Yeni bir projeye mi giriş yapıyorsunuz, bir ortaklık mı kuracaksınız? Bunlarla alakalı artık daha aklı selim bir şekilde ilerleyebilir, hale geleceğinizi görüyoruz. 4 Şubat sonrasında bu konularda enerjiler biraz daha akışkan, biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Sevgili Aslan burçları. Evet yine 4 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu var. Ee, Güneş-Satürn kavuşumu 15 derece Kova burcunda meydana gelecek. Gördüğünüz gibi Şubat ayının ilk haftası Kova burcu temalarının hakimiyetiyle e, meydana geliyor burada Güneş Satürn kavuşumu 7 evinizde özellikle çok sağlam bir birlikteliğe başlama çok sağlam bir ortaklığa başlama bir ilişkinin bir evliliğin bir ortaklığın sorumluluğunu mesuliyetlerini üzerinize alma gibi bir e, durumu ortaya çıkartabilir aynı zamanda partnerinizin Eşinizin veya ortağınızın hayatındaki güçlü değişimlerde sizi oldukça etkileyecek gözükmekte e, Bunun yanı sıra e, uzun vadeli bir anlaşma bir sözleşme bir kontratla alakalı gündemde tetiklenebilir gibi gözüküyor Tabii Merkür Retrosu henüz bitmişken e, bu durumu geçmişte gözden geçirip geçirmediğinizden emin olmanız lazım. Şartları doğru okuyup okumadığınızdan, bütün şartları değerlendirip değerlendirmediğinizden emin olarak ilerleyin. Ama bu süreçte başlatacağınız ilişki, imzalayacağınız sözleşme, konu, taahhüt altına almış olduğunuz durum her neyse uzun vadeli bir şekilde hayatınızda olacak gibi gözüküyor sevgili aslan Burçları. Evet, 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür-Plüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Bu kavuşum özellikle çok önemli kararları, önemli haberleri, önemli gündemleri hayatımıza getirecek. Siz bu etkiyi altıncı evinizde yaşıyorsunuz sevgili aslan burçları. Özellikle iş hayatınız, beraber çalıştığınız kişiler, görev ve sorumluluk planınız, bunun yanı sıra sağlığınızla alakalı gündemlerde bir takım radikal değişimler olabilir gibi gözüküyor. Ee, belki bir çoğunuz e, ofisini değiştirebilir, sorumlulukları değişebilir, ekibi değişebilir, yeni bir işe girebilir, mevcut işiyle alakalı değişimler olabilir gözüküyor. Aynı zamanda 6. bizim rutinlerimizin evidir. Bu da e, hayatımızda kalıcı bir takım rutinler edebil, elde edebileceğimizi gösteriyor. Belki bir çoğunuz sigarayı bırakacaksınız. Belki bir çoğunuz spora başlayacaksınız. Yani hayatınızın her anında, her gün yapacağınız, düzenli olarak yapacağınız konu köklü bir karar alma eğiliminde olacağınızı görüyoruz bu etkileşimle beraber 14 Şubat sevgililer gününe geldiğimizde Plüto ve ay düğümler arasında çok güzel bir açı var arkadaşlar bu sene nispeten 14 Şubat daha etkili ve keyifli geçecek gibi kadarsal destekler var Plüto 27 derece oğlak burcunda Kuzey ay düğümü ise 27 derece boğa burcunda yani sizin haritanızda 6. ev ve 10. evde etkili bir görünüm. Burada kariyer hayatınızla alakalı çok kadersel, çok güzel bir değişim var. Gerçekten sanki sistem sizi destekliyor. Mevcut işinizde mutlu değilseniz, huzurlu değilseniz, görev tanımınızdan memnun değilseniz, sorumluluklarını size ağır geliyorsa, iş değiştirmek, sektör değiştirmek, mevcut pozisyonunuzdan belki yükselmek, terfi etmek, patronunuzun gözüne girmek gibi düşünceler içerisindeyseniz bu alanlarda sanki kadarsal, köklü bir değişim var. Özellikle üstleriniz tarafından desteklendiğiniz, bir şekilde üstlerinizin gözüne girdiğiniz, dikkatleri üzerinize çektiğiniz konular gündemde gibi ve bu da sanki mevcut iş düzeninizde bir takım değişimlere sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Sevgili Aslan Burçlarım, umarım güzel gelişmeler olur. Sizler de yorumlarda paylaşırsınız. Hep beraber paylaşmış oluruz bu etkileşimi. 16 Şubat tarihine geldiğimizde Venüs ve Mars kavuşacak. 16 derece oğlak burcunda bu kavuşum. Şimdi Venüs ve Mars kavuşumları çok önemli kavuşumlar benim nazarımda. Çünkü Venüs biliyorsunuz bizim dişil enerjimizi, sevgiyi, aşkı, güzellikleri, sanatı sembolize eden bir gezegen. Mars ise eril enerjimizi, tutkuyu, arzuyu, girişimi, cesareti, bazen öfkeyi gösteren bir gezegen. Aynı zamanda rekabeti gösteren bir gezegen. Bu iki enerjinin birbiriyle karışması buradaki enerjiyi çok yoğunlaştırıyor. Çok tutkulu, çok heyecanlı ve çok istekli oluyoruz haritamızda hangi alana e, denk geliyorsa. Burada sizin haritanızda 6. evde. Özellikle iş hayatınızla alakalı çok istediğiniz bir şey var sevgili aslan burçları. Sanki bir e, hak ettiğiniz noktada olduğunuzu düşünmüyorsunuz gibi bir durum var. Veya sağlıkla alakalı, daha düzenli bir yaşama geçmekle alakalı bir motivasyonunuz var. Veya ekip arkadaşlarınızla alakalı belki şu kişiyle çalışmak istiyorum, bu işi yapmak istiyorum gibi bir isteğiniz ve arzunuz var. Bununla alakalı artık harekete geçeceğinizi görüyoruz. Bu kavuşma enerjisi de sizi tetikleyici e, faktör e, rolüne e, getirecek sanki ve bir şekilde kendinizi aksiyon alırken bulacaksınız. Belki uzun zamandır çalıştığınız bir rutinden ayrılacaksınız. Belki uzun zamandır spor yapmak istiyorsunuz. Çok keskin bir kararlı spor yapmaya başlayacaksınız. E, rutinlerinizi daha düzenli hale getirmek ve kendinizi daha iyi hissetmek adına e, çok arzuladığınız bir değişimi e, hayatınıza çekeceksiniz. Burada aynı zamanda birçok e, Aslan Burcu için ofis aşklarına da e, değinilebilir. Çünkü Venüs mars kavuşumu daha çok aşka da ilgili bir konumdur. Özellikle beraber çalıştığınız kişilerle e, bu tarz diyaloglar içerisinde de bulunma ihtimali söz konusu e, bazı Aslan Burçları için. Evet 16 Şubat tarihine geldiğimizde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Burcunuzda meydana geliyor bu dolunay ve ay düğümleriyle de kare görünüm yapıyor ve ay düğümlerinin apex noktası yine burcunuzda birinci elinizde. ve ay düğümleri dördüncü onuncu elinizi tetikliyor. Önemli köşe noktalar tetikleniyor bu dolunayla beraber bilhassa yükselen dereceniz son derecelerde ise doğrudan tesir alacaksınız. Bu etkileşimle beraber sanki çok önemli bir karar alıyorsunuz. Belki evinizi değiştiriyorsunuz, taşınıyorsunuz, belki işinizi değiştiriyorsunuz, belki emekliye ayrılıyorsunuz, belki istifa ediyorsunuz, belki boşanmaya karar veriyorsunuz, ayrılmaya karar veriyorsunuz, belki evlenmeye karar veriyorsunuz. Yani hayatınızda bu derece etkili bir gündemle meşguysunuz. Tabi dereceleri yine hatırlatmak istiyorum. Her birimiz aynı oranda etki almıyoruz. Yükselen burcumuz aynı olsa dahi. Bunlar genel yorumlardır. Kendi özel haritasına dair yorum isteyenler danışmanlık için başvurabilirler. Bana veya herhangi bir astrolog arkadaşa. Ama burada kadersel bir değişim var. Dolayısıyla kendinizle alakalı hayatınız, ilişkileriniz, belki mesleğiniz, geleceğiniz ve geçmiş dengeniz arasında alacağınız Önemli kararların etkili olacağı bir dolunay gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Evet 17 Şubat tarihine geldiğimizde ise Jüpiter-Uranüs ekstili var. Jüpiter 11 derece balık burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Bu iki büyük gezegenin bu tatlı açısı özellikle şanslı sürprizli etkileşimlere açık olacağımızı gösteriyor. Bu enerjiye baktığımız zaman sizin 8. evinizde ve 10. evinizde etkili olduğunu görmekteyiz. Bu da özellikle iş ve kariyer hayatınızda maddi veya manevi bir destek görebileceğinizi gösteriyor. Belki üstlerinizden, ebeveynlerinizden, patronlarınızdan, yetkili kimselerden göreceğiniz sürpriz destekler olabilir. Bunun yanı sıra kendi işinizi kurmak, kendi projeniz için belki sponsorluk arayışında olmak gibi gündemleriniz varsa bu alanda hiç beklemediğiniz yerlerden göreceğiniz destekler. Aynı zamanda içsel gücünüzün geleceğinizle alakalı almayı düşündüğünüz o radikal kararlarda sağlayacağı desteğin korkunç derecede etkili olacağını gösteriyor. Yani aslında siz kendinize güvenin ve bir şekilde sistemin sizi desteklediğine inanın. Eğer bu şekilde olursa cesur hamleler yapmak da geri durmayacaksınız ve bakarsanız aslında çevrenizdeki insanların da sizin yanınızda olduğunu fark edeceğiniz görünümler olacak şeklinde bir mesajı var gökyüzünün sizlere. Bu nedenle çok keyifli çok destekleyici özellikle maddi anlamda ciddi fırsatların yakalanabileceği bir süreç sizi bekliyor olacak. 18 Şubat tarihinde Güneş Kova burcundaki transitini tamamlayıp Balık burcuna geçiyor. Güneşin Balık burcu etkileşimiyle beraber özellikle 8. ev konuları hareketlenecek. Burada ilişkiler temasından çıkıp biraz daha parasal konular, ortaklaşa gelir gider dengesi Borçlar, ödemeler, başkalarından beklentileriniz, başkalarına olan destekleriniz gibi konular gündeme gelecek gibi gözüküyor açıkçası. Ve ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür-Uranüs karesi var. Merkür-Uranüs karesi özellikle hepimiz için iletişimde ani durumların tetiklenebileceğini gösteriyor. Bu etkileşimle beraber bilhassa... Eee umulmadık cümleler sarf edilebilir. Umulmadık tartışmalar olabilir. Bir özgürleşme ihtiyacı hepimizde hat safhaya çıkabilir. Siz bu etkiyi bilhassa patronlarınız, üstleriniz, ofis ortamı, iş ortamınızda belki ebeveynlerinizle yaşayacaksınız. O yüzden sizi destekleyen, sizin yanınızda olan insanları kırmamaya gayret gösterin. Evet özgürleşme hakkınız, evet kendi yolunuzu çizme hakkınız ama bunu daha e, sakince halledebilmek adına bu enerjilerden biraz daha uzaklaştığımız tarihleri tercih etmek Yerinde olacaktır sevgili aslan burçlarım. E, tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler. Çok büyük tesirleri olmayacaktır ama yine de bugünlerde daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Evet Şubat ayı yorumlarınız bu şekilde umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle 2020 senesinden bu tarafa neler yaşıyorsunuz lütfen yorumlarda paylaşın konuşalım. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöyloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler.